Arkadaşlar bir saniye, bir saniye, bir saniye durun sakin oyun oynamayı bırakın. Merhaba hep tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Hunder 7x'e güzel bir sağlamlık testi yapacağız. Arkadaşlar testlerimizle başlayacağız. Ortam çok güneşli kusura bakmayın bunu takmak durumundayım. İlk testimiz çizilme testi olacak. Evet, çizilmeye her zaman olduğu gibi anahtarla başlıyoruz arkadaşlar. Hmm. İlk intiba güzel. Bunu da camın altına koymuşlar. Bunu iyi yapıyorlar, böyle biz yoksa çok kolay kazıyoruz. Tamam, ön tarafta bir sorunumuz yok arkadaşlar ama arkaya bir bakalım. Çok az bastırdım arkadaşlar. O yüzden bu arka taraf neyi hak ediyor biliyor musunuz? Gel Çağdaş. Vaa direkt çiziliyor. Şuraya O koydum. Şuraya mı? Evet. Ben de buraya X koydum. Ahanda. Bu arada çizilme testi yapıyoruz arkadaşlar. Arka tarafla ilgili anahtar bize yeterli oldu. Arka tarafıyla alırsanız arkadaşınızla XOX oynayabilirsiniz rahat rahat. Tabii bu telefonla döner kesmezsek olmaz arkadaşlar. Oo! Aa bu ses beni gıcık ediyor ama. Arka taraf gitti, ön taraf için şimdilik sağlam diyebiliriz. Gelin sıradaki teste geçelim. <gülüyor> Yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar telefonlarda artık kara delik olayını çözdüler. Gördüğümüz gibi artık yakma testlerinden telefonlar bir evzede olsa sağlam çıkıyor. En azından ufak sıcaklıklarda. Şimdi sıradaki teste geçelim. Faunusumuzu önümüze aldık. Su içine düşerse ne olacak? Kronometremizi başlatalım. Görüyorum. Kötü şeyler olacak. Şimdi alalım. Bu arada telefonu su geçirmeme gibi bir iddiası da yok, bunu da hatırlatmış olalım. Su akıyor, telefonun suyunu sıkıyorum resmen. Tamam, şimdi bakalım çalışıyor mu, parmak iziyle başlayayım. Açıldı mı? Açılmış. Dokunmatikte vesaire de bir arıza yok arkadaşlar. Telefonumuz böyle kısa sürede sıvı temaslarından sağlam çıktı diyebiliriz. Şimdi benim en merak ettiğim yere geliyoruz, düşürme testine. İlk önce telefonumuzu cep hizasından bırakıyorum. Camda bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası biraz düz bir zemin. Birazcık bir tırtıklı bir yüzeyde yani hemen önümdeki yüzeyde yapalım. Gördüğünüz gibi buradan çatlak aldı, şöyle beyaz bir sayfa açalım. Şuralara yürüdü, şuralara yürüdü, şurada bitiyor. Bu arada yine kameraman arkadaşım uyardı, çatlak yukarıya kadar gitmiş arkadaşlar, ben bunu görmemiştim. Yani arkadaşlar cep hizasından böyle sert, tırtıklı bir zemine düşünce telefon gidiyor. Bu aklınızda olsun, bunu sakın unutmayın. Şimdi gelin bir de kulak hizasından düşürelim bakalım ama benim zaten olmayan umudum iyice gitti arkadaşlar, haydi! Aa bir şey olmamış. Yok yok ya oldu Çağdaş. Bak telefon komple gitti arkadaşlar. Ekran tarafında çatladı. Kulak hizasından düşünce çatlamız büyüdü. Zaten cebiz hizasında tırtıklı zeminde gitmişti. Kulak hizası da bunun cilası oldu arkadaşlar. Şimdi o zaman gelin arkadaşlar web usulüne geçelim artık. Evet arkadaşlar, finalimize geldik. Çağdaş yanımda... Boğazım yandı, karsim. karsim. bir köz getir Karsim. Karsim. Hadi Karsim, bir közleri bir yakıver de Karsim. Mergire kömürü. Yak Karsim. Boğazım yandı, Karsim. Karsim, yeter Karsim. Tamam, Hazır mıyız? Yeee! Yeah. 1 seri geliyor Kadisi! Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, nargile közlerimizle de telefonumuzu yaktığımıza göre biz bu ortamda çok bulunmayacağız çünkü kötü kokular saçıyor. Muhtemelen de sağlığa çok zararlı, muhtemelen değil kesin. kesin. O yüzden videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca kafanızda takılan her türlü şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Hadi.